Mobilde masa hesap fişi nasıl yazdırılır? Mobil ekranımıza geldiğimizde burada sipariş, hesap, kurye fişleri gibi işlemlerimizi mobil üzerinden yazdırabilmekteyiz. Bunun için restoran satış veya kurye işlem ekranı üzerindeyken buradan ekranımızın sağ üst alanında yer alan bölümde genel işlemler tabu altında yazıcı istemcisi yer almaktadır. Yazıcı istemcisi masa üstünde Yazıcı ile bağlantısı sağlanan herhangi bir kullanıcı girişinin buradan seçili olması gerekmektedir. Yazıcı istemcisine tıkladığımızda burada karşımıza sunucumuza ait kullanıcı bilgileri gelir. Bu kullanıcılardan masaüstü çalışıp ve aynı zamanda yazıcı ile bağlantısı olan kullanıcı seçilir. Daha sonrasında yazıcı ekran ayarları nasıl yapılır eğitim videomuzdan faydalanarak burada yazıcı ayarlarımızın yapılmış olması sonrasında herhangi bir fiş düzenlemek için buradaki herhangi bir siparişe tıklayarak örneğin bu masanın hesabını almak istediğimizde hesap alınma işlemi yapılır. Bu yapılan hesap işlemi bir yazıcıdan çıkması için ilgili yazıcı ayarlarımızı biraz önce istemci seçerek gerçekleştirdik. Bundan sonraki ayarlarımız ise masa üstüne gelerek burada seçmiş olduğumuz kullanıcı da mutlaka yazdırma ekranının açık olması gerekmektedir. İlgili ekrana ulaşmak için Arama alana yazdırma yazdıktan sonra yazdırma sunucusu çalıştırılır. Burada mobil üzerinden gelen siparişlerin ilk bekliyor durumu olarak karşımıza gelir. Bu ekran açık olması durumunda ve yazıcı ayarları yapılmış olması durumunda otomatikman yazıcıya gönderim işlemi sağlanılır. Mobilde seçmiş olduğumuz masaüstü kullanıcısı ile girmiş olduğumuz ekranda bu ekranın açık olması gerekmektedir. Bu ekranda mutlaka gün başında başlat denilerek işlem başlatılmalıdır. Başlat dedikten sonra alınmış olan hesap fişi, sipariş fişi veya kurye fişi gibi fişlerin bu ekran üzerinden direkt yazıcıya gönderimi sağlanılır. Bu ekranda herhangi bir yazıcıda sorun olması durumunda tekrar gönder denilerek yazıcıya tekrar bir gönderim işlemi yapılır. Gönderimler sonrası yazdırma durumunda yazıcıya gönderilen fiş listesi ve hepsi durumundaki fişlere ulaşılabilmektedir. Bu şekilde Mobilden hesap fişi, kurye fişi, sipariş fişi gibi fişlerin yazdırılma işlemi gerçekleştirilebilmektedir.